Selamın! Merhaba oğlum Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Recep oyun oynayacağız. Roblox'a geldiğinizde oynayabilirsiniz. Mine'nin evinde ısmarlanılır, gördüğünüz gibi Mine'nin elinde bir tane playstation birçok mangası var. Ee, böyle şey... <gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim Mine, sen bu yaşlı nasıl playstation oynuyorsun? Hemde çünkü 18 açmışsın. Şehirde farklı yerlere gizlenmiş o nödet anahtarı toplayıp bana gel. Oha yine ben nasıl toplayacağım o anahtarı. Filmde spoiler var arkadaşlar. da yine hadi. Bir tane anahtar. Bugün arkadaşlar anahtar bulma görevi yapacağız. Size, gö size gösterecek çok komik şeylerim var. O zaman hızlıca arayalım şöyle. Neden araba almıyorsun derseniz araba öyle bir dönüyor ki yani gitmek bile istemem ya arabaya binmek bile istemem o kadar kötü yapmışlar ki ya arabayı oyunda bu oldu lan ne ara bir saniye lan bir şeyciğim ha. Topla. Beş tane kaldı. Şimdi. Şurada da bir tane var. Hemen toplayalım. Hatta dur lan şu salih bakkalı bulmam gerekiyor benim. Anlız. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Yani tam Recep Medik haritası. Arkadaşlar bir de istediğiniz gibi bu kıyafeti giyebilirsiniz. Yani istediğiniz kıyafeti giyebilirsiniz. Ama size şunu söyleyeyim. Bu kıyafet oyunun parasıyla yüzdene. Oyunun parasıyla mı? Ee, şey Rabat Murat bak, var burada. Nerede lan bu anahtar? Lan çıldıracağım. Nerede lan? Heh. Burada da bir tane oluyordu. O yüzden geldim. Başka e verdikler de var. Heh. Çok güzel. Oğlum bir de biz hazır gelmişken <gülüyor> kıyafetimizi değiştirelim lan. Bu ne? Recep gömleği. Recep gömleğini aldık Recep pantolonu Heh tam oldu E olmadı ki oğlum bu Hocam ben Recep gömleği istedim ama Recep gömleği Recep pantolonu altımızda Şimdi çıkayım Heh oh be Normal Recep video özlemişim lan resmen Özlenmeyecek bir şey. Neyse arkadaşlar. 7 tane kaldı. Pardon. 3 tane kaldı. Onları da bulalım. 7 tane bulduk çünkü. Şöyle hemen gidelim. Sonra arkadaşlar size şuradaki efektleri animasyonları göstereceğim. Falan filan derken aslında bu oyun çok güzel. Evet. Hopranik pizzaya geldik. Nerede lan bu? Anahtarlar. O marketlere var. Allah. I. Oh ve 8 oldu. Evet arkadaşlar. Sonra geliyoruz böyle. Her yeri arayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mahalle aralarına girsem çıkmaz sokak. Şuradan girsem. Şuradan girsem olur her önüne. Burası ne Karate. Karate imiş lan. Galeri zaten Lamboska nerede? Ee... Arkadaşlar bu bölüm bulamayacak gibiyiz. Bu ne? Hiçbir yerde anahtarın altı yok. İki tane kaldım. Bir tanesini bulsam var ya resmen. Gençleştirdim resmen. Bu kadar mı fark edelim diyeceğim yani. Tünel nereye çıkıyor hocam? Bugün gören tüneli köye çıkıyormuş. Yutan köyü olmasın lan bu? Neyse. Koş koş koş. Arkadaşlar bakın sonra burada karakterlerle var aynı zamanda. Size şöyle göstereyim. Sahilde de yok. Ya biz nerede bulacağız? Dört dakika sonra videoyu bitireceğim. Ee, anahtarı bulduk da. Anahtarları bulduk da oğlum. Oğlum şu şurada olabilir bir saniye. Ben en son oyunda şu fiyatı almıştım. Fiyat. Hemen. Aslında nereye gittim ben? araba Artık arabayı kullanacağız yani. Evet. Ah. Kardeşim, gitsene araba gitmiyor. O zaman gün Tüneli'nden gideceğiz yapacakmış <gülüyor> yürüyerek gideceğiz. Arkadaş neresiymiş ya burası da Arkadaşlar bakın ilk defa giriyorum bu bölgeye Bakın ciddi ciddi söylüyorum Oha oğlum çok güzel bir yere çıkıyor lan Her yerde orman var Kardeşim nerede bu anahtarlar ya? Nerede? Dükkanın içinde olabilir mi acaba? Bir bakalım. Bir sen yanından buradan geçiyorsun. Dükkanın içinde de yok. Lan ben nereden bulacağım anahtarları Biz yaşayla yedik arkadaşlar Allah çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> vardır ya Lan oğlum bu anahtarla çay ocağı ve diye diye oraya gidiyormuş Tamamdır ee, O zaman buraya Oraya gelip anahtarları toplayıp yine nevine gidelim artık bir dahaki bölüme kaldı şeyi göstermek ee, şuradaki efektleri göstermek mouse mu? <gülüyor> gösterdim yine arkadaş nerede lan bu? Ana bulamadık. bulamadı arkadaşlar bu arada o zaman biz şurada hemen efektleri gösterelim anahtarı bulmaya çalışacağım çalışacağım bir dahaki bölüm Bakın Birincisi böyle küfür çekiyor Konuşmalı Konuşmalı Şöyle gaz çıkartıyor Konuşmalı zaten Dırrrrrr Yes yes yes yes Dip dip Yes yes yes yes Gibi Gibi bu da var Sonra şiddetli uzunluk Şimdi bom bom bom var Şey, bu da mega gaz çıkıyor. Mega değil de bu şiddetli varyasyonu. Hiçbir eğlence bakın Starbucks'a gidince ne oluyor arkadaşlar? Selamünaleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman adaçayı ver bana. Bizde adaçayı da yok yalnız. Tamam git nane limon filan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Boksa da mı yok? Hayır, bize sadece kahve çeşitleri var. Tamam o Mırra filan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde Mırra da yok. Ya arkadaşım Starbox diye mi burası ya? O yok, bu yok, o yok, bu yok. Müşterim emniyeti çok önemli ya.